Evet, sevgili emekliler. Müjde üstüne müjde geliyor. Bayramda ikramiye müjdesi emeklileri yüzünü göndürdü. Kurban Bayramı'nda da tabii ki kurban paraları şimdiden onların hayallerini süslüyor. Çünkü bin liralarını bayram öncesinde alacaklar. İkinci olarak bir müjde daha geldi emeklere. Evet, emeklilerimiz gerçekten çok mutlu. Emeklilerimize, SSK ve Bağkur emeklerimize özellikle enflasyon farkına göre zam aldıkları için, enflasyon oranları da çok düştüğü çok çıktığı için 6. 39 şu anda ama Haziranda da 0.88'lik bir tahmin büyük olasılıkla e eklenecek 100 0. E eklenecek ve 7.22 lik bir zam kapıda arkadaşlar emekli için emekli gerçekten çok mutlu. Memurlarda da tabi ki memur memur emeklerinde de memur maaşlarına endeksi olduğu için ilk 6 ay için 4, 2. ay için 3.5'lu bir zam oranları vardı. Enflasyon eğer bu oranları aşarsa aradaki fark ödeniyordu. 7.22 çıktığına göre 3.5'tan çıkardığımızda %3'e yakın bir artış gerçekleşecek. Memurlarımız da bu farkla beraber 3.5 oranla faydalanarak yani 7.22'lik bir farka ulaşacaklar arkadaşlar. Şu anda emeklilerin yüzü gülüyor çünkü kaydı değer bir para alacaklar. En düşük 2000 önde 2000 e, yılında önce emekli olanlar e, alacağı para arkadaşlar e, yaklaşık olarak 1614 lira. 2000'den önce emekli olanlar ise 103 lira. Sesekar vakurlar, ma Sesekarlar maaş alacak. Vakurların maaşı da 1516 lira olacak. Ee, memurlara gelince arkadaşlar memurlarımız da bu farktan faydalanacaklar ve e, bu konuda gerçekten emeklili yüzü gülüyor güzel zam aldı güzel zam geldi bayram ikramiyesi geldi bir de emeklerimizin bunun üzere ek ödemeleri de olabiliyor bakalım kat nasıl yansıyacak emekli intibak yasası özellikle 2000'den sonra emekli olanlar bu konuda çok haklılar. Onlar da haklarını istiyorlar. Onlar için de müthiş artışlara gebe olacak. Yani daha önceden biliyorsunuz SSK'larda 50 ile 350 arası bir artışa neden olmuştu intibak yasası. İltibak yasasında ibre e, mahkeme sürecine yansıdığı için emeklinin lehine gözüküyor. Hükümette inşallah bu konuda bir adım atacağını inanıyoruz. Emeklinin yüzü gülüyor. Bayramdan önce hem bu parti alacak hem de cebine ikramiyesini koyacak. Müjdeler olsun. Gerçekler dünyası olarak bu güzel haberi vermekten mutluluk duydum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.